Peki hocam, rahim ağzı kanserinin tedavi yöntemleri nelerdir? Rahim ağzı kanserinin e, tedavi yöntemleri genellikle e, rahim ağzı kanserleri artık dünyada taranabilen kanserler arasında. E, tarandığı için de bunların hemen pek çoğu çok erken, daha kanser olmadan öncü lezyonları hemen tespit edildiği için pek çoğu erken evrede e, karşımıza gelmektedir. Eğer iyi taranmayan toplumdaysak veya...